Merhabalar, bu videomda 2 Eylül 2019 Pazartesi gününün astrolojik gündemini paylaşacağım sizlerle. Evet... 2 Eylül günü aslında haftanın e, tam anlamıyla başlangıcı diyebilirim. Çünkü Güneş Mars'ın Başak Burcu'nda kavuşumuyla beraber oldukça hırslı, oldukça aktif ve enerjik hissedeceğiz kendimizi. Ve zaman zaman aslında öfkemizi, e, agresyonumuzu yükseltecek olaylarla karşılaşabiliriz. Veya yaşadığımız olaylara tepkisel ve dürtüsel tavırlar takınabiliriz. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Çünkü... Güneşle Mars'ın aslında ateşi bizleri harlayacak ve patlamaya hazır bir volkan gibi davranabiliriz etrafımıza ve artık uzun süredir tahammül ettiğimiz ve uzun süredir bizleri yoran konulara karşı sert tepkiler ve sert tutumlar takınabiliriz. Bu hususta özellikle sert çıkışlar yapmaktan, öfkeyle davranmaktan ve agresif tutumlar sergilemekten imtina etmekte fayda görüyorum. Özellikle Başak Burcu'nda meydana geldiği için bu yerleşim günlük işlerimiz, sorumluluklarımız, üzerimize yüklenen yükler konusunda artık bir isyan bayrağı çekebiliriz ve aslında bunu yaparken de bir yandan kendi üzerimize yeni yükler yükleyebiliriz. E, bu hususta özellikle e, sağlık problemi olanların kalp rahatsızlıklarına, tansiyon, ani yüksek tansiyon rahatsızlıklarına karşı temkinli olmasına fayda var. Çünkü dediğim gibi Güneş ve Mars'ın kavuşumu e, bizi fazlasıyla harlayacağı için bu etkileşim özellikle tansiyon hastalarında veya kalp rahatsızlığı olanlarda ciddi tepkimeler ortaya çıkarabilir. E, özellikle sağlığımıza dikkat etmekte fayda görüyorum. Bunun yanı sıra tabii sağlık kontrolleri yaptırmak, check-up'lar yaptırmak Adına, yeni bir rutine başlamak adına, yeni bir yaşam stiline başlamak adına da uygun günlerden birisi 2 Eylül pazartesi günü. Ayın 1 Eylül'den itibaren terazi burcunda konumlanması ve yine 1 Eylül günü meydana gelen Merkür, Uranüs ve Venüs, Satürn etkileşimiyle beraber aslında odağımız ikili ilişkiler olacak arkadaşlar. İkili ilişkiler partnerimiz, ortağımız, e, evlilik, e, uzun vadeli ilişkiler. E, açık düşmanlıklar, e, hukuksal meseleler, özellikle e, samimi ilişkiler kurduğumuz insanlarla ilgili diyaloglarımızın aktif olacağı bir gün diyebilirim 2 Eylül günü. Ve yine aynı gün içerisinde meydana gelecek, özellikle akşam saatlerinde meydana gelecek venüs Jüpiter karesi ile beraber e, ikili ilişkilerde fazla beklentiler, aldanma, aldatma enerjileri var. E, Karşımızdaki insanı idealize etme, karşımızdaki insanı bir kalıba sokma ve karşımızdaki insandan beklentilerimizi yüksek tutarken ikili ilişkilerde kopma noktalarına gelebiliriz arkadaşlar. Özellikle sabah saatlerinde gerçekleşecek Ay Plüton karesi ile de beraber duygusal olarak dönüşümlerin, duygusal olarak manipülasyonların etkisi altında kalabiliriz. Burada özellikle iletişim tarzımız her zamankinden daha yıkıcı olabilir arkadaşlar. Çünkü Güneş-Mars kavuşumu Ay Plüton karesi bize fazlasıyla cesaret verecek ve aslında uzun süredir içimizde tuttuğumuz bizi patlama noktasına getiren yüklerimiz, sorumluluklarımız, fedakarlıklarımız ve kendimize bir türlü anlatamayışlarımızın aslında çığlığı farklı şekillerde ortaya çıkabilecek. Burada kullandığımız dil meydan okuyucu bir üslupta olabilir. Her zamankinden daha Kendimizden emin ve karşımızdaki insana, kişiye, duruma ve olguya res çeker cinsle sergilenebilir arkadaşlar. Özellikle de kare açısı meydana getiren ay duygularımızı sıkıştıracak, bunaltacak, bizleri belli bir düzleme, belli bir zorlanma ve sınıra getirecek ve bu sınırla beraber duygusal patlamaların eşiğine gireceğiz arkadaşlar. Yani biraz ne istediğimizi bildiğimiz, her zamankinden daha cesur hissettiğimiz, daha yıkıcı, daha manipülatif etkilere açık olduğumuz ve her zamankinden daha fazla kendimizi ifade etme arayışı ve ihtiyacı içerisinde olduğumuz bir dönemece girmiş bulunmaktayız. Özellikle ay ile Plüto arasındaki bu sert etkileşim öğle saatlerine kadar etkili olacak ve e, bilhassa geleceğimizi şekillendirirken artık üzerimizdeki yüklerden, üzerimizdeki sorumluluklardan bizleri dönüştüren, değiştiren, olgunlaştıran ve hayatımızı zorlaştıran her ne varsa bunlardan arınmak adına çok yoğun bir duygusal birikimin ardından e, dediğim gibi hayatımızda Artık bizi bunaltan ve yoran ne varsa gerek kendi e, karakter özelliklerimiz gerek partnerimiz gerek e, patronumuz iş arkadaşımız veya e, sosyal çevremiz veyahut ailemiz bunlarla alakalı önemli dönüşüm. Getirecek kararlar arefesinde bulunduğumuzu belirtebilirim ve bu duygusal dönüşümün aslında Güneş Mars kavuşumuyla beraber netleşmesi ve kesinleşmesi dışa vurumunun gerçekleşmesi de bu şekilde söz konusu olacak arkadaşlar. Çok ciddi bir duygusal yoğunluk, duygusal kısıtlanma, duygusal patlama ve akabinde kendimizi cesurca ortaya koyabilme ve sergile sergileyebilme eğiliminde olacağız. Merkür'ün de burada Mars'a ve Güneş'e eşlik etmesiyle beraber özellikle ikili ilişkilerde karşımızdaki insanın bizim üzerimize yüklemiş olduğu sorumluluklar veyahut ilişkinin getirmiş olduğu dinamikler. Artık bizi yormaya başladıysa artık bu ilişkide gelecek göremiyorsak bunu her zamankinden daha cesur bir şekilde ifade etmekten herhangi bir e, sakınca Duymayacağız arkadaşlar ve bunu net bir şekilde ifade edebileceğiz ve bunu yeri geldiği zaman kavgayla, gürültüyle hakkını araya araya e, ifade edebileceğiz ve özellikle her birimizin patlamaya hazır bir bomba, pimi çekilmiş bir bomba niteliğinde olduğunu da belirtmek istiyorum. Her türlü yeni başlangıç, her türlü yeni adım, her türlü yeni girişim için desteklenirken aynı zamanda önemli sonlanmalar Önemli kararlar, önemli farkındalıklar yaşamak adına da bu dönüşüm ve duygu sıkışıklığı evresinden geçmek durumunda kalacağız. Ancak bu etkileşim bir bakıma da iyi olacak. Uzun süredir eğer hayatımızdaki insan, hayatımızdaki ilişki... Artık hayatımızda bizi zorlayan her ne konu varsa bunlarla alakalı gerçekleri de görebileceğiz arkadaşlar. Yani hasır alt ettiğimiz ve göz önünde bulundurmadığımız ancak bizi içten içe huzursuz eden ve kemiren her ne varsa bunların artık farkındalığına varabileceğiz. Ve bununla ilgili konuda aslında hakkımızı Arayabileceğiz, hakkımızı e, almak için mücadele edebileceğiz ve artık hesap sorma konusunda da yeterince cesur davranabileceğiz arkadaşlar. Bu bir bakıma ruh sağlığımızı korumak adına e, vücudumuzun ve duygularımızın vermiş olduğu tepkime diyebilirim. Özellikle ayın terazi burcunda bulunmasıyla beraber dediğim gibi her türlü ikili ilişkide kopma noktaları aldanmalar aldatmalar ilişki olduğundan farklı isimler farklı anlamlar yüklemelerle ilgili sorunlarımız ve sonlanma aşamaları da aslında e, gerçekleşiyor olacak gerçeği göreceğiz ve gözümüzün önündeki perde kalkacak arkadaşlar ve bunlarla yüzleşirken aslında e, şu zamana kadarki yüzlerimizi yüklenmiş olan yüklerin ağırlığını da karşımızdaki insandan çıkartmakta herhangi bir sakınca görmeyeceğiz ve bu konuda çok cesurca duyacağız e, Duygularımızı ve isteklerimizi karşımızdakine ifade ederken eğer o ilişki ve olgu sonlanacaksa bile e, gerekli e, müdahalelerde bulunacağız. Ve bunu yaparken de her zamankinden daha cesur, her zamankinden daha net ve her zamankinden daha sert ve kararlı bir üslup sergileceğiz. Günün ilerleyen saatlerinde... Ay artık terazi burcunun son derecelerine yaklaşmışken boğa burcundaki uranüsle sert bir açı içerisine girecek arkadaşlar. Ve bu da özellikle bu yoğun duygusal dönüşüm ve bu do yoğun e, duygusal birikmişlik hissiyle beraber ani çıkışlar yapabilme, ani kararlar verebilme ve özellikle tıkanma ve bitme noktasına gelmiş ilişkileri sonlandırmak adına e, hiç beklenmedik çıkışlar yapma imkanı ve olanağı getirecek arkadaşlar. Dediğim gibi ayın gerek yapmış olduğu açılar, satürn ve plüto ile yapmış olduğu sert açılar ve güneşin yapmış olduğu açılarla beraber duygularımız, düşüncelerimiz, geleceğimiz, hedef ve isteklerimiz arasındaki dengesizlikler ve şu anki bulunduğumuz ilişkinin, şu anki bulunduğumuz olgunun, aslında bizim hayalinin kurduğumuz ve bir çeşit bir şekilde aldandığımızı fark ettiğimiz ve hayal aleminde yaşadığımızı fark ettiğimiz olay, olgu ve kişiler olduğunu çok acı bir şekilde fark edebiliriz arkadaşlar. Burada özellikle gerçekleri net bir şekilde ayırt edebildiğimizi fark etmemiz lazım. Venüs ve Jüpiter arasındaki etkileşim bize ikili ilişkilerdeki sorunları biraz fazla abartarak ortaya çıkartmamızı aslında tetikleyebilir. Bu nedenle ee, aslında haklı olduğumuz noktalardan haklılığımızı e, katmerlemek, tasdiklemek adına abartılı tutumlardan da kaçınmamızda fayda var. Çünkü Jüpiter burada bize sorunları büyütme e, gerçeği olduğundan daha e, fazla bir şekilde ortaya çıkarma isteği getirecektir. Ve e, haklıyken e, abartılı tutumlarla, abartılı tavırlarla haksız konuma düşebiliriz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. A ile Uranüs arasındaki etkileşimle de beraber bireyselliğimizin arttığı özgürlük çığlıkları attığımız ve ikili ilişkilerde özellikle kendi bireyselliğimizi ortaya koyamamış, koyamıyor oluşumuzun haykırışını e, aslında ortaya koyduğumuz bir gün sonu yaşayacağız. Ve her zamankinden daha özgür, her zamankinden daha aykırı, daha sıradışı ve e, etrafımızda insanların bizi tanıdığı profilden farklı bir çıkış ve e, vizyon sergileyerek, Hayatımızda artık bize hizmet etmeyen, bizi bağlayan, sınırlandıran, bizi kısıtlayan konulardan özgürleşmek, arınmak, uzaklaşmak ve bu alanda aslında artık kendimizi ortaya koyabilmek ve kendi hayatımızı kurabilmek adına gerekenleri yapmak için yeni adımlar, yeni başlangıçlar ve yeni kararlar arefesinde olacağız. Evet oldukça yoğun, oldukça dolu dolu bir başlangıç. Hem haftanın başlangıcı hem de eylül ayının başlangıcı bize bomba gibi gelecek arkadaşlar. Aslında biraz e, olumsuz şeyleri anlatmışım gibi bir intiba oynanabilir sizde ama bunlar uzun zamandır bizim üzerimizde birikmiş, çoraklanmış, toplanmış ve sıkışmış olan hislerin bir patlaması ve artık kendimizi gerçekleştirebilmek ve kendimizi ortaya koyabilmek adına yapmamız gereken çıkışlar. Dediğim gibi burada abartılı çıkışlar yapmaktan imtina eden Dersek, gerekli manipülasyon, gerekli cesaret ve gerekli özgüven aslında bizim kendimizi ortaya koyabilmemiz ve 2019'un ağırlığını üzerimizden atabilmemiz adına fırsat diyebilirim. Bu hafta ve bu pazartesi oldukça güzel bir hafta ve oldukça güzel bir pazartesi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Her birinize mutlu bir gün diliyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız videomu beğendiyseniz beğen tıklar ve aşağıda video ile ilgili ve yeni video fikirleri ile ilgili yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Uzun süredir video fikirleri ile ilgili aslında geri dönüşler yapamıyorum. Hepsinin notunu alıyorum ancak zaman sıkıntısı yaşadığım için. Video olarak geri getiremiyorum arkadaşlar. Çünkü hemen hemen her gün günlük gündemle ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Bu arada danışmanlık almak isteyen arkadaşlar. Instagram'dan Astroloji hesabını takip ederek DM'den ulaşabilecekleri gibi. E-posta yoluyla evrenselkadimbiketgmail.com adresine de ulaşabilirler. Hoşçakalın.